Dünyadaki karbondioksit seviyelerinin tüm dünya camılarının %86'sını yok ettiği büyük felaketle aynı seviyeye geldiği açıklandı. Dünyada bugüne kadar yaşanmış 5 büyük kitlesel yok oluştan biri olan son triyans dönemindeki karbondioksit seviyelerinin günümüzdekiyle benzer seviyeye yükseldiği, önlem alınmazsa küresel ısınmanın 6. büyük kitlesel yok oluşu beraberinde getireceği açıklandı. Günümüzde yaşadığımız COVID-19 salgını dünyanın dengeleri korumak için yaptığı bir tedbir midir? 13 Şubat 2020 yılında yapılan araştırmada atmosferdeki karbondioksit oranı yeni bir rekor kırarak geçtiğimiz 800 bin yılın en fazla olduğu orana 416.08 ppm e yükseldi. İnsan oğlunun var oluşundan bu yana en yüksek seviyede ve yükselmeye devam ediyor. Dünya tarihinde bilinen 5 büyük iklimsel yok oluşta Karbondioksidin okyanuslar tarafından fazla soğurulması yaşadığımız bu mavi kürede birçok kez buzul çağını başlatmış bu yüzden yaşam bitme noktasına gelmişti. Son Trias döneminde oluşan antik kaya oluşumlarını inceleyen bilim insanları o dönemdeki volkanik patlamaların oluşturduğu karbondioksit seviyelerinin günümüz bilgisayar programlarının 21. yüzyıl için tahmin ettiği karbondioksit seviyeleri ile aynı düzeyde olduğu görülüyor. Dünyada günümüze kadar 5 büyük kitlesel yok oluş meydana geldi. Ordovisyen yok oluşunda fosil kayıtlarına göre canlı türlerinin %65'i yok olmuştu. Devoniyen yok oluşunda küresel olarak iklimlerin değişmesi ile canlı türlerinin %75'i yok olmuştu. Permian yok oluşunda Sibirya teraslarındaki bazaltik patlamalar, yoğun volkanik aktiviteler, yeryüzündeki canlıların neredeyse %90'ını yok etmişti. Trias yok oluşunda, yoğun volkanik aktivitelerin çıkardığı zehirli karbondioksit iklim değişikliklerini tetiklemiş, canlıların %80'i yok olmuştu. Krates yok oluşu, en yaygın bilinen asteroid çarpması, yoğun coğrafik aktivitelerin başlamasına, dinozorların çağını bitirip insanlığın yükseldiği bu dönemde yüzde %85'i yok olmuştur. Küresel ısınmanın etkisi olarak her şeyin değiştiği bu dönem içerisinde ne yazık ki virüsler de etkilenmekte ve farklı mutasyonlar geçirmektedir. Covid-19 gibi günümüzde yaşadığımız bütün dünyayı eve kapatan, üzerinde binlerce komplo teorisi üretilen ve bütün dünya gündeminde olan bu salgın, iklimin değişmesiyle beraber evrim geçirmiş ve bulaşıcılığı büyük nebzede artmıştır. Günümüzde bütün sosyal medyanın komple teorileriyle çalkalanması salgının bir biyoterör malzemesi olduğu düşüncesi epey bir yaygın durumda. Virüsler biyomühendislik yöntemleriyle düzenli olarak çok çeşitli amaçlar güden araştırmalar kapsamında değiştirilmekte ve yeni formları yaratılmaktadır. Ayrıca virüsleri biyoterör malzemesi olarak kullanmak mümkündür. Bütün dünyanın uğraştığı bir savaşı kimin başlattığı tabi ki de bütün ülkeleri yakından ilgilendiren bir konu. Neticede günümüzde bir insanın bile ölümünden sonra katilini bulabilmek için üzerinde onca titizlikle çalışmalar yapılırken Dünyada böyle bir seri katilin kimin, kimlerden ve nasıl geldiğini araştıran insan sayısının ne kadar fazla olduğunu tahmin edersiniz. Salgınlar gibi ürkütücü olaylar esnasında bol miktarda komplo teorileri geliştirilir. Çünkü olay sıra dışıdır. Arkasındaki hikayenin de sıra dışı olması arzulanır. Buna benzer olarak popüler kültürde bu olayın izleri aranır. İnsanlığa ait popüler kültür inanılmaz geniş olduğu için buna benzer filmler, kitaplar, çizgi filmler, tiyatro oyunları, mobil oyunlar ve hatta sanat eserleri bile bulunabilir. Wuhan koronavirüsünün laboratuvar kökenli olduğuna dair hiçbir bilimsel bulgu bulunmamaktadır. Biyoteröre dair herhangi bir iz tespit edilmemiştir. Ayrıca virüsün üzerinde yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere genom dizilimleri kusursuz ve yakın kuzenleri SARS ve MERS'e göre çok daha düşük bir ölümcüllüğe sahip. SARS'ın öldürme oranı %10. Mersin ise %35'ti. Biyolojik silah olarak kullanılan Ebola için ise bu değer %90 civarındaydı. Covid-19 ise sadece %7. Ölümcülüğü ne kadar az olsa da birçok bilim insanının araştırmalarına göre genom dizilimlerinin günümüz teknolojisi ile hiçbir zaman mümkün olamayacağı yönünde. Genellikle kronik hastalıkları olan kesimde %7'lik bir risk barındıran salgının askerlerinin genç nüfustan oluşan ülkelerde saldırı amacı ile kullanılması saçma ve gereksiz. Alınan önlemler ne kadar ölümcülüğü düşük olursa olsun yayılma hızı çok yüksek olduğu için ekipman, personel ve hastane gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda vakaları minimumda tutmak için yapılan çalışmalardır. Asıl korkmamız gereken bu gezegende virüs değil Bizleriz. Kendi yaşadığımız gezegeni, kar amacı yükseltmek için mahveden, atmosferi kirleten, iklimleri değiştiren, hiçbir yaşayan canlıya saygı göstermeyen, olağanüstü sıcaklıklara, feci hava şartlarına, rekor kuraklıklara, eşi benzeri görülmemiş yangınlara, plastiğe boğulmuş okyanuslara neden olan bizleriz. Gidişat böyle devam ederse eğer, ekosistem çöküşlerine kadar devasa bir şeyin patlak vermek üzere olduğu aşikardır. Güneş'e yakınlığı ile bilinen Venüs gezegeni de bu sorun ile karşı karşıyadır. Bir zamanlar Venüs'ün denizleri gölleri varken volkanik patlamalar sonucu açığa çıkan yüksek karbondioksit ve sarı gazından dolayı şu anda yüzeyi kavrulmaktadır. Bizler bunu gezegenimize bilerek yapmaktayız. Peki ne yapmalıyız? Mevcut teknolojimiz ile yaşadığımız dünyayı terk edecek durumda değiliz. Başka bir gezegende yaşayabilmemiz şu an için çok zor, şu anda bilinen teknolojinin en hızlı araçları bile güneş sistemini terk etmesi 600 yıldan fazla sürüyor. Elimizde yaşamın var olması için gerekli bileşenleri içeren tek gezegen olan dünyayı, yuvamızı daha verimli şekilde kullanmalı ve onu yormamalıyız. Bize bahşedilmiş doğal olanakları kullanmalı ve gezegenimizi mahveden fosil yakıtından bir an önce vazgeçmeliyiz. Bir kerede mi yaratıldık?